Rüyada düğün görmek hayırlı anlamlara işaret eder. Rüyada düğün, sıkıntınızın ve üzüntünüzün yakın zamanda kaybolacağına yorumlanır. Kim yorumculara göre rüya sahibi başına gelecek olaylardan dolayı üzüntü yaşayacaktır. Fakat genel olarak düğün, rüya sahibinin sıkıntılarının gideceğine ve konumun yükseleceğine işaret eder. Rüyanıza kendinizin düğününü gördüyseniz, size uzak olan bir dostunuz veya akrabanızın size hoş olmayan haberler vereceği anlamına gelir. Bazen de buraya kişinin hayatını boş işlerde harcadığına, zamanını kendisine faydası dokunmayacak kişilerle veya olaylarla geçirdiğine işaret eder. Eğer rüyanızda bir düğün görmüşseniz fakat bu düğünde herhangi bir eğlence yapılmıyor ve müzik çalmıyorduysa hanenize ve iş bereket gelecek demektir. Bu bereket haneye giren paranın miktarının yüksek olabileceği gibi elinizdeki paranın elinizdeki nimetlerin kolay kolay elden çıkmayacağı yönündedir. Eğer düğünde müzik varsa ve insanlar eğleniyorsa yakın zamanda bir bara ile imtihan edileceğinize ve eğer sabrettiğinizde bu imtihanda kalacağınıza işaret eder. Duyanıza düğün yemeğine davet edilmiş veya düğün yemeği tertip ettiyseniz sıkıntılı günleri arkada bırakacağınıza işaret eder. Eğer kederli bir dönemdeyseniz işiniz rahat edebilir çünkü mutluluk çok yakın zamanda kapınızda olacak demektir. Bir diğer taraftan düğün yemeği vermeniz, dost ve yakınlarınızın işlerinde onlara yardım edeceğiniz ve faydanızın dokunacağı şeklinde yorumlanır. Aynı şekilde içkili düğünlerde musibete yorumlanmaktadır. Eğer uyumlu sazlı ve sözlü bir düğünden ayrılmışsanız, bu rüyanız kendinize faydası olmayan her türlü eylemi, arkadaşı ve olayı terk edeceğinize, doğru yolu bularak yakın zamanda tüm hatalarınızdan döneceğinize yorumlanabilir. Rüyasında sakin bir düğün gören kimsenin bu rüyası hayırlı, bereketli bir yaşamın, refah almanın, huzur içinde geçecek bir ömrün ve ailesiyle birlikte mutlulukla yaşaman habercisi olur. Böyle bir düğünde bulunduğunu gören kimse eğer sıkıntıdaysa bu sıkıntıdan kurtulur ve ile geçen zamanlar biterek daha sakin, huzurlu ve dingi bir hayata sahip olur. Rüyasında bir düğünde çalışan, getir götür yapan veya düğün sahibine yardım eden kişi rahatsızlanır veya önemli bir hastalığa yakalanır. Fakat bir rüya bir müddet sonra hasta kaldıktan sonra tekrar iyileşeceğinize ve tüm hastalıklarınıza şifa bulup eski sağlığınıza tekrar kavuşacağınıza işaret eder. Rüyada tanıdık bir hastanın evinde düğün olduğunu, kalabalık bir grubun bulunduğunu görmek, o hastanın anlaşmasına veya vefat etmesine işaret eder. Eğer düğün rüyada sona ererse, o hastada ne rahatsızlığı varsa şifa olarak iyileşir ve tekrar sağlıklı bir insan olur. Bazen de bu rüya, o kişi hakkında hayır dua edilmesi gerektiğinin göstergesidir. Rüyada görülen düğün davetiyesi yakında alacağınız bir haberdir. Bu haber bazen üzücü bazen de sevinçli olabilir. Rüyada düğün davetiyesini eline alan kişi uzun süredir arzu ettiği bir şeye kavuşur. Bu rüya ne isterseniz gerçekleşeceğini işaret eder. Bazen de böyle bir rüya gören kişinin yakın çevresinde bir kişinin evlenmesine işaret eder. Rüyada bir düğünün gelin ve damadını görmek, yakın zamanda sevineceğiniz müjdeli bir haber alacağınıza, bu haber sonucunda oldukça büyük bir menfaat elde edeceğinize işaret eder. Gelin ve damad genellikle mutlulukla, ferahlamayla ve yaşanan sıkıntılardan kurtulmayla tabir edilir. Rüyada gelin ve damad tebrik eden kişi herkesin takdiri kazanacağı bir şey yapar ve iyilikleriyle anılan hayırlı bir kimse olacak demektir. Rüyada görülen düğün çiçeği, çektiğiniz sıkıntıların ve zorlukların sonucunda oldukça büyük bir paraya ve menfaate kavuşacağınıza, zorlukla kazanılan paraya işaret eder. Bazen de bu rüya, gelecekte yaşayacağınız mutlulukların habercisidir. Böyle bir rüya gören kimse, istediği şeylere biraz sıkıntı çekerek ve bazı sınavları yaşayarak ulaşacak demektir. Rüyada görülen düğün kalabalığı, gerçek hayatta da böyle bir grup insanın toplanmasına ve sizin de bu kalabalık içinde bulunmasına işaret eder. Buraya ister nişan, isterse düğün, cenaze sebebiyle olsun. insanların bir araya geleceklerin, sizin de böyle bir ortamda diğer kişilerle birlikte bulacağınızın, bulunacağınızın haberisidir. Rüyasında düğün pastası gören kimse gerçek hayatta büyük bir nimete erişir. Buraya geçim bolluğuna, her anlamda her bereketin artmasına, yapacağınız işlerde menfaat ve güzellik elde etmeye işaret eder. Rüyada kızına düğün yapmak, kızının yakında güzel bir başarı elde etmesine veya anne babasını sevindirecek bir tavır, hal hareket sergilemesine işaret eder. Rüyasında kızını evlendiren kişi, onun mutluluğunu görür veya onu bir işe sokar. Bu rüya çocuğu sayesinde mutlu olmaya, onun başarılı evliği ölmeye, herkesin takdir ettiği ve sevdiği bir evlada sahip olmaya işaret eder. Rüyada düğün hazırlığı yapan kişi, gerçek hayatta yeni bir başlangıcı yapmaya hazırlanır. Yalnız bu başlangıç kişi için hayırlı ve hayırsız da olabilir. Düğün hazırlığı yapmak bazen de yolsuzlukla tabir olunur. Rüyada düğün için alışveriş yapan kişi alışveriş sırasında ne almışsa onların değeri miktarınca gerçek hayatta menfaate ve güzel niyetlere erişir. Alışverişte güzel bir her şeyleri almışsanız bu her anlamda kazanç elde etmeye ve mutlu olmaya, eğer haram bir takım mallar alınmışsa günah işlemeye veya sıkıntıya girmeye işaret eder. Rüyada düğün sonunu gören kimse, farklı cemaatlerin veya toplulukların arasında farklı topluluklarla birlikte hiç olmadığı meclislerde bulunur. Eğer düğün sonunda oynanıyor ve çalgı da varsa, bulunacak toplulukta kötü, hileci, zararlı insanların bulunmasına, eğer düğün sonu sakin, huzurlu bir yerse, bulunacak topluluğun hayırlı ve kişiye faydalı olmasına işaret eder. Rüyasında düğün konvoyu gören kimse, kendisine düşman olan dost gönlümünde kimselerle arkadaşlık kurar. Bu rüyayı gören kişinin saflığından faydalanan ve onun kötülüğünü isteyen, kötülüğünü dokunan kimselerin bulunduğuna ve onlar yüzünden rüya sahibinin üzüleceğine işaret eder. Rüyasında düğün arabası gören kişi, sonu zararlı bitecek bir yolculuğa çıkmak için ısrar eder. Bu rüya genellikle kişinin kendisine faydası olmayan ameller işlediğinin, bu yüzden de çoğu zaman üzülüp sıkıntıya girdiğini işaret eder. Rüyada düğün arabasına binmek, sonu bilinmeyen bir yolculuğa çıkmaktır. Rüyasında düğünü erteleyen kimse, yanlış bir hareketten dönerek, kavuşur bu rüya kişinin doğru yoldan sapıp sonunda tekrar hidayete ulaşmasına ve yaptığı tüm günahları tövbe ederek kulluk anlamında derecesinin yükselmesine. Bazen de bu rüya işlerini bitirmemeye ve bazı konularda yarım kalmaya yorulabilir. Rüyasında düğün fotoğrafı çektiren kimse eğer gurbette ise yakın sevdiklerine ve ailesine kavuşur. Bu rüya yolculuğa çıkmaya uzun süre gurbette kaldıktan sonra tekrar memlekete dönüp sevdikleriyle kavuşmaya işaret eder. Rüyada düğün salonunu görmek çok mutlu edici bir habere ve gelişmeye işaret ederken, bekar kimseler için de muratlarına evleneceklerin müjdesini verir. Özellikle bekar kimseler için şaşalı bir düğün töreni işaret rüya, aynı zamanda kutlamalara işaret eder. Düğün salonunu gören kişi evli ise ve bekar çocuğu varsa yakın zamanda mürnületini görür. Yaşlı kimseler için torun sahibi olacaklarına yorumlanan rüya, aynı zamanda kişilerin iş yerlerinde alacakları terfiye sevip kutlama yapacaklarını işaret eder. Rüyada düğünde oynamak çok mutluluk veren bir olay işaret eden, eder. Her türlü kutlamayı da simgeler. Genellikle yeni yerlenecek kimselere, çocuk sahibi olmaya, mezuniyete, nişan veya söz sahibi durumlara delalet eden rüya, kişinin mutluluktan oynayacağını ve maddi manevi her anlamda ferah kavuşacağını anlatır. Rüyada düğüne gitmek, tüm sıkıntıların sonuna ereceğine ve gidilen düğünde yemek yenildiğinin görülmesi de kişinin mutlu bir haber alacağına, hasta ise iyileşeceğine işaret eder. Düğüne gitmek aynı zamanda bekar kimseler için yakın zamanda gerçekleşecek olan bir nikah işaret eder. Kendi düğününe gittiğini gören kimse uzaktan gelen bir haberle üzüntüye girer. Düğünde, pardon, rüyada düğün konulu. Rüyada düğün konulu görmek herkesi mutlu edecek, aile üyelerini yakınlaştıracak, güzel haberler almak manasına gelir ve rüya sahibi bekarsa kendi düğünün müjdesini alır. Yakın zamanda gerçekleşecek bir kutlama veya davete katılarak hoş zamanlar geçirmenin Sevilen kişiyle çıkaracak bir tatilin ifadesi olan rüya kemalermeye, isteklere kavuşmaya, gönül bağlılığı olan bir kimseyi işaret eder. Eğlenceli bir düğün konvoyu gören kişiler mutlu haber alır. Düğün konvoyuna katılan kişi terfi alır veya yaptığı bir işten ötürü güzel sözler duyarak takdir görür. Olmayacağı düşünülen bir işten gelen iyi haberle günün şenleneceğini, kişinin nafakasında artış olacağını, kısmetli bir hayat süreceğini işaret eder. Aşktan yönü yüzü gülecek olan rüya sahibinin bir ömür sevdiği insanla beraber olacağını, ve kuracağı mutlu olacağını işaret eder. Rüya, düğün konvoyuna katılmak, yeni bir göreve getirilmek, yönetici konumuna layık görülmek, yapılan işlerde ismini herkese duyurmak ve ölge almak demektir. Rüya sahibinin şahsi becerilerinin kendisine iyi bir gelecek sağlayacağını, azimli şekilde yoluna devam etmesi halinde, herhangi bir sorun yaşamadan hayatını kolaylık içinde geçireceğini işaret eder. Rüyada düğün evi görmek, neşe dolu kalabalıklara, haneye gelecek ve kişiyi sevince boğacak dostlara işaret eder. Akrabanın, arkadaşların eksik olmadığı yoğun kalabalıkların dışında görücü gelmesi ve nişan yapmak manasına gelir. Kısmetin açılmasına müjde eder. Bekar olan veya bekar çocuğu olanlar için sürpriz bir nikahı işaret eden rüya, tek düzellikten kurtulmanın, hayatın iyi anlamını keşfetmenin, her açıdan iyi hissetmenin işaretidir. Düğün evi görenin evinde yokluk olmaz ve para sıkıntısı çekmez. Nasibin rızkının artacağını haber veren rüya, iç arayanlar için müjdere haberlerinin yakın olduğunu, Gelecek planları yapanların ayaklarına kadar gelecek fırsatlar sayesinde hayatlarını diledikleri yönde şekillendireceklerini işaret eder. Kişinin gücünü ve iradesini kanıtlayacağını, bu dönemde girişken halleriyle yöneticilerin dikkatini çekeceğini ve beklemediği bir görev yepyeni yok, hep yeni başlangıçlar yapacağını bildirir. Rüyada düğün evine gitmek, başkasının düğün evine gittiğini görmek, iyi bir çerçe çevreye sahip olmak, Rüyada düğün evine gitmek veya başkasının düğün evine gittiğini görmek, iyi bir çevreye sahip olmak, her dertte sıkıntıda yakın arkadaşları, akrabaları yanında bulunmak demektir. Rüya sahibinin gönlünde yatan kimseyle güzel bir yuva kuracağını, muradına kavuşacağı gibi sağlıklı, bantta açık evlatları olacağını gösterir. Yaşlılar için torun haberi alarak bir anda sevinçten ağlayacaklarını bildiren ya hayırlı kısmetlerin ve kesilmeyen nasibin ifadesidir. Rüyada gelin görmek çok iyidir. Rüya sahibinin her hayalin gerçekleşeceğine, her duanın kabul olacağına, bu sayede de hayatın çok güzel geçeceğini işaret eder. Rüyasında gelin gören kişi hiçbir isteği yarım kalmaz. Her işi de yoluna gider diye yorumlanır. Rüyada düğün yemeği görmek ya da düğün yemeği vermek, rüya sahibinin hiçbir mecburiyeti yokken, başka kimselerin sorumluluklarını yerine getirmek için uğraşacağına ve yorulacağına işaret etmektedir.